Ya. 41 yaşındaymış abi. 41 yaşında. Aramızda 18 yaş var. Bir dakika dur şimdi. Ben saçın e, uçlarına da bir sarılık. Ya Jason, Mamo aşırı bana benzemiyor kardeşim. Bu adamın vücut olarak benziyor abi. Vücudumuz aynı. Yani verdiğimiz spora emek falan aynı. Bak bende de bu. Sadece son zamanlarda kilo aldım yani şuralarım yağlandı hafif. Ayrı konu. Ee, bunun bana benzemesinin tek sebebi var. Saç sakal. Baksana adamın saç sakal hali ne burnun benziyor, ne kaşın benziyor, ne burnun... Yani... Onun kaşları da senin kaşın da çatık ama. Bir de mavi göz. Ya bu adam zaten baby face bir adam değil. Bu adamın karizması bir değişik. Ya benziyor, andırıyor işte yani hani. Bak ben saç işte... sakala açtığımda böyle oluyorum yani. Aynı saç sakal. Biraz, biraz kassaydın vücuda o... E, Emilia Clarke o şey sahnesinde Targaryen şey sahnesinde sen dublör <gülüyor> olarak oynardın yani neler kaçırdığını Aşk bilmiyorsun Aşkı beni dublörlüğe mi yakıştırdın kardeşim abi ama öyle dublörle kurban ol düşülsene yani Gözler yaşlı ufka doğru Ufka doğru arkada da Ya abiciğim sana yakışıyormuş öyle pozlar ya ne oluyor nereyi çeksem başka bir şey geliyor ya Yakışıyor abi sana? Bu ne bu? Ponytail bir şeyler yapmışsın. Abi işte ünlü hayatı böyle bak. Al! Ulan herif kiloluyken bile vücudu var lan adamın dağılımın. Altyapı işte. Gördün mü? Bu... Sakalı kestim mi? Garibim. <gülüyor> abi baksa adam koskoca Jason'a ne olmuş abi adam sakalı kesince bitmiş herif ya. Bize böyle <gülüyor> olmaz kardeşim. Ağlıyor abi. Ya baksana. valla diyeta başladık. Abi işte vücut, baksana mis vücut çok farklı bir şey ya vücudu yapınca adamın şekli, şemali, her şey değişiyor. Biz de 10 miligramdan koyayım Ya diyetteyiz ya niye öyle diyorsun? Herif baksana oğlum yayına 18 yaşında da vücutlıymuş. herif anadan doğma sporcu adam. Ya bunlar ama evet. Ya bu kadar şey sağlamıyor Mesela Chris Hemsworth da öyleymiş. Cidden ufak yaştan beri spor alışkanlığı edinmişler ya. Yani. Tabii canım. Bizim sporumuz <Gülüyor> ya tabii biz... eve yatta E'ye basmak. Öyle vücut mu olur? <gülüyor> Aaa deme. Ama nasıl eline verdi? Orta parmağımın kasları. Ya kardeşim bugün inşallah <gülüyor> başka Çıklıdır bir çabuk yani. çıkar da ben. Kemal ne diyor? 18 vücudu bendeki gibi. <gülüyor> Yapmayın vücudu. Ya Kemal'i gördüm abuza girerken. Bütün şişmanlar konuşuyor bak. Oğlum hepimiz şu, şu Twitch ortamına zayıf girdik şişman çıktık. Jurox hep şişmandı. Kemal zayıftı. Şişmandı. Kemal zayıftı Bora bence. Daha zayıftı şişmanladı. Ben zayıftım şişmanladım. Holmes şişmanladım diyor da, ee, o zayıf bence. Ne var lan Ben kaslıydım. Lan yürü git. Kemal artistik ke ya. O bak Kemal var ya eskiden böyle gömleği açık dolaşırdı evde otururduk. Ama zayıftı. Şimdi o gömleğe bir düğmesini açmaya götüyemez <gülüyor> Değil Harbi mi? diyorum ya, şaka yapmıyorum. <gülüyor> Duba gibi olduk ya hepimiz valla. Memucu gösteririm. Bak bu arada Jason Momoa'nın fotolara bakın, Herifin göğüs kasından Memucu aşağıya kaçmış. Bizim de Memucumuz orada. <gülüyor> Ama kastan değil. Oğlum... Burçay bana bir şey yollamış. Beren Saat'in sarı saç talimi. Hiçbir şey anlamadım ben. A senden bu arada abi fena manita olurmuş yani onu. O ne demek Bazı ne? editler med meditler yapıyorlar. Bak sana bir sayfa atmıştım. Ee, Insta özelden. Adam senin sadece full... Bu suratı karı, kıza şokluyorlar ya böyle ya kadın... Ya oğlum bir de millete yürüyor o hesaptan. Bir şey gönül taş diye açmış onu mu diyorsun? Onu bilmiyorum da, bir tane yok ya, Elren bilmem ne diye açmış. Abi senin bir monitor halini yapmışlar. Yani tövbe estağfurullah, abim olmasan... Muti hoş geldin. <gülüyor> demek lan abim olmasan, sen neler yaşıyorsun ya. Dur Ama seni, abi yani insan bir bak... Kameranı ben bir vereyim dur. Bekle. <gülüyor> Geçen gün açmış yayınlı bunu 3-5 önce. Benim instagramdaki fotoğraflarım sakal kısmını kapatıp gözlerine bakıp bir da şuna diyor. Hallenmiş bana. Ama bir şey diyeceğim abi hallenilir yani. Sende var sende o manita şeyi var. <gülüyor> Allah Allah. Tövbe ben... estağfurullah sakın sakalını kesme. <gülüyor> Dur şimdi ben seni bir ifşa alayım da. Benim mi? Ay bir, bir şey diyeceğim bak o fotoğrafı bir daha gösterirsen abi Harbi diyorum Yani İpe molotof bağlı <gülüyor> Camdan sarkıtırım Kim? Evet. <gülüyor> Arkadaşlar Holmes'ün 3 sene önce ilk tanıştığımızda bir tane çıplak vari bir fotoğrafı var. Onu size göstereceğim. Nerede biliyorlar? Bu <kadar. gülüyor> Onları bak. Bu bak ifşaya girme. Ya sabah'a kadar ifşaala benim neyim varsa koy ortaya lan. Bak. Sonunda dayak yiyen ben olsam da rezil olan sen olursun. Lafa bak be o <gülüyor> <gülüyor> Artık yeter ya. Arkadaşlar yeter. Ee, OnlyFans hesabımda elre'nin çok değişik fotoğraflarını paylaşacağım. Sana sadece Whatsapp'tan bir tane fotoğraf atacağım. Beni zorlama. Beni zorla. <gülüyor> ne o? Bir gerildin galiba. Yoktur ki. Ne yapacağım benim çıplak fotoğraflarımı mı saklayacaksın? <gülüyor> Bak şu an var ya. Şu an bokeh'edik bu arada. biri bunu edit yapacak. Diyecekler ki kesecekler böyle şeyleri. Yok benim çıplak fotoğrafım sende, seninki bende falan filan. Tamam lan göstermiyorum. Kavga Göster mı? lan. Yok lan vallahi. Bu Google'da aklıma gelen bir görsel vardı bulamadım ya. Ona baktım. Ha, şey, şey mi? düştekini mi diyorsun? <gülüyor> Hayır lan. Onun sanat. Yavşak. Oğlum 150 lira falan gelmemiş, sallamayın ya. Lan. Bir dakika. Ne o lan? Hayır. O fotoğrafı kaybetmiş olamam. Elimdeki en büyük şantaj fotoğrafını. Aha. Zıng. <gülüyor> ne ne ne buldun? Ah şimdi bittin artık göbeğin intikamını alma vakti geldi arkadaşlar bir gün Tuğkan abi de kalıyorum ne cesaretse çıplak uyumuş bu fotoğrafı gösterirsen seninle bir daha konuşmam oğlum bu, bu ben değilim lan bu bu garip bu bu ne bu ya abi göster günahından Yok şey abi göster. Bu gösterilmez oğlum. Bu sabah kalktığımda sabah 5'te ablamın emzik gibi <gülüyor> fotoğrafı gerçekten hani bunca yıllık şeyimi bozamam ya. Yani. Kaç yaşındasın burada? Ya ne fark eder oğlum burada yaşım kaç olursa olsun. <gülüyor> 20 yaşında mıyım? 21 yaşında mıyım? Neyse artık. <gülüyor> Hayır göster, evet. göster deyince atlayanamadım. Chat istedi. Ah gösterdim. Belki niye olsun? oğlum? Seninkini göstermedim. <gülüyor> Işık hızında onu monitörler arası... Tamam. Iı, ışık hızında monitörler arası <gülüyor> hayır, geçiyor. hayır. O yemiyormuş. Ben onu görünmez sanıyordum. Hani orada <gülüyor> durduklarında o böyle blur gözükür sanıyordum. Bayağı net gözüküyormuş. Göstermem oğlum ya. Bir herkesin çirkin fotoğrafı olabilir. Bu çirkin dediğim, yani, görünce tüylerim diken diken oluyor ya. Yani bak bu var ya, bu değişik bir fotoğraf. Bunu bir de sen paylaşmamıştın, ablam paylaşmıştı. Ablana sildirtmiştin hatırlıyorum. Sildirdim oğlum. Manyak mısın? Ne işi var o fotoğrafın <gülüyor> piyasada ya? <gülüyor> ama arşivci olmaz, unutmaz. Oğlum bir ben şeye bir giriyorum. Ee, benim bu üniversitenin ilk yıllarındaki arkadaşlar arasında yaptığımız goy goy muhabbetlerin böyle çekilmiş videoları var. Benim çıplak dans ettiğim, çılgınlar gibi böyle ama yani... Öyle i̇zlediğin sonra. zaman şey oluyorsun. Bu ne yalan Falan oluyorsun. Onlar duruyor ve ben o insanlara ulaştım. Eski arkadaşlarıma. <gülüyor> Dedim ki aman Çaldırman deyin. Hani bak silin. Hacklenirsiniz, Maclenirsiniz. Hani arkadaş arasında eğlendiğimiz videolar resim. Mike olur. Off. Çok kötüler ya. Böyle altımda Baxter var. Evdeki başka Baxter'lı erkekler de var. Kızlar da var. Hıçça mıçça mıçça bir danslar. Ama eğleniyoruz yani. Çocukluk işte. Ne oldu lan mic off dedi ya. Ya kızım bir kalk şuradan. Hemen olayı nasıl bağlıyorsunuz? Mikroful kulaklıktan geldi şu bak. Mic on. Hah. Mic off mic on. Mic off. Allah Allah ya. Kim konuştu lan sizin evden? Eeeee. Erkek mi attın lan eve? Evde kim var? Fahşey'nin birini attım. <gülüyor> Yok bizim can var ya. Can Gece. Can Oğuz mu? Heee. Gel lan gel. Gel gel. Gel gel. Gel, gülme gel buraya gel, sana bir